Televizyonlar Türkiye'nin trafsız anaber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık'ın mazza tarikaberi not.com bülteni başlıyor. Yaklaşık 21.11'e kadar bu ekranlarda günün en iyi gelişmeleri için paylaşacağız benim haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal Cip Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, tam bu Tarık Haber, İnsan Ahmet Tarık Haber TV, Red Tarık Haber, reddit Dead Grand, Typehead, Müşri, Youtube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı takip tanıcak orsak değerli dostlar Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Erzilenler, evet, <gülüyor> ee, Up canlı yayında yayındayız. Up canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den ulaşabilirsiniz. bu <Gülüyor> likede yayında dostlar like kanalımız Star haber TVden bizlere ulaşabilirsiniz TV staring'deyiz del dostlar tv kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. popo da yayındayız değer dostlar popo kanalımız tarık haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz twitter'da <gülüyor> e, biliyorsunuz sohbet odalarımız var değerli dostlar twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz <gülüyor> İlk haberimize gideceğiz değerli dostlar. Azarda da yayındayız değerli izleyenler. Azar kararımız Tark Haber bize ulaşabilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. İlk haberimiz hastane için karar verdi. Eziyet görüntüleri yayınlanmıştı değerli izleyenler biliyorsunuz. Son dakika haberine göre özel hastanede yaşlı kadının suratına para atıp hakaret etmişlerdi. Bakan koca duyurdu. Faryeti durduruldu. Son dakika haberine göre İstanbul'da özel bir hastane yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı kadın hastane yönelik olarak Hastane görevlerince işkence ve kötü muamelede bulunduğuna ilişkin görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sağlık Bakanı Fahret'in koca kolu ile ilgili hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Haber. Haber. Güncel. Son dakika özel hastanede yaşlı kadının suratına para atıp hakaret etmişlerdi. Bakan koca duyurdu. Faaliyeti durduruldu. Yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapıp kaydı aldılar. Son dakika, özel hastanede yaşlı kadının suratına para atıp hakaret etmişlerdi. Bakan koca duyurdu. Faaliyeti durduruldu. Son dakika haberine göre İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı kadın hastaya yönelik olarak hastane görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Son dakika. Hastanede yatan yaşlı bir kadına yapılan iğrenç hareketler Türkiye'nin gündemine oturdu. Özel bir hastanede çekilen görüntülerde yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapıp dalga geçen sağlık çalışanları yer alıyor. Yaptığı iğrençlikleri kamera kaydına alan sağlık çalışanları, yaşlı kadına küfürler edip hastanın yüzüne para saçıyor. Bir kadın ve bir erkek sağlık çalışanının kahkahaları ise kayıt boyunca duyuluyor. Son dakika, bakan koca duyurdu. Hastanenin faaliyeti durduruldu. Bakan koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarih edilemez. İki sağlık çalışanının görevine son verildi. Öte yandan söz konusu görüntülerin kaydedildiği hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan iki personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği bilgisi verilmişti. Bu yaşta kocasını ayarttığın yoğun bakımdaki yaşlı kadına işkence yapık kaydı aldılar. Küfürleri duyanlar deliye döndü. Bakan Koca'dan açıklama geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Çarpışık kardak detay ortaya çıktı. Bakan Akar'dan net mesaj geldi. Geri adım atmak yok dedi. Hava Deniz Kuvvetleri'ne talimat verildi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre. Akar Yunanistan'ın gayri askeri Stadyok'i e, adaları Silahlandırmaya 1956 Ay başladığını belirterek 1957'deki Kardak Milat Ondan sonra hiçbir şekilde de Ne arazide ne masada Bir milimetre geri adım atmak yok Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa Yapıldı yapılıyor Özellikle deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda Açık şekilde talimatlandırıldı Diye konuştu Haber Haber Güncel. Son dakika, Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj, geri adım atmak yok. Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne talimat verildi. Son dakika, Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj, geri adım atmak yok. Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne talimat verildi. Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Bulusi Akar, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya da başladığını belirterek, Deki Kardak Milad. Ondan sonra hiçbir şekilde ne araziyi ne masada bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı diye konuştu. Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına özel düzenlenen törende konuştu. Bakan Akar, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıyla ilgili çok net açıklamalarda bulundu. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj. Gereği neyse yapmaya hazırız. Bir milimetre geri adım atmak yok. Yunanistan'da belli siyasilerin iç politikada yer edinmek amacıyla sürekli olarak Türkiye aleyhinde konuştuğunu, yalana başvurduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi. Hiçbir şekilde ne araziyi de, ne masada bizim geri adım atmamız, geri kalmamız söz konusu değil. Bir milimetre geri adım atmak yok, bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle deniz ve hava kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı. Bu konuda bizim anlayış göstermemiz, taviz vermemiz söz konusu değil. Arkalarında kim olursa olsun, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile gereği ise yapmakta kararlıyız. Milad Dekikardak Bakar, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları, gasa, uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını da belirterek, bunların hepsini yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bu durum tadı, sakız ile başlamış. O günden itibaren bazı şeyler yaşanmış ama deki kardak milat. Ondan sonra bir adım atmaları söz konusu değil. Nereye varırsa, ölürsek şehit kalırsak gaziyim. Bu kadar da basit ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kilometre... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. İşte asgari ücret formülü canlı yayında ilk defa dilen, e, dillendirelim diyerek duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre, e, haberine göre asgari ücretlerle ilgili haberiniz var efendim. Ocak 2023 zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yeni yılda alacağı zamlarda asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar ve gelen tahminler sonrasında büyük beklenti oluşturuldu. Çalışanlar asgari ücretleri ne kadar zam gelecek? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte 2023 asgari ücretle ilgili tüm detaylar. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika... Canlı yayında ilk defa dilendirelim diyerek duyurdu. İşte asgari ücret formülü. Son dakika, canlı yayında ilk defa dilendirelim diyerek duyurdu. İşte asgari ücret formülü. Son dakika asgari ücret haberleri. Ocak 2023 zamlı için geri sayım başladı. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yeni yılda alacağı zamlarda. Asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar ve gelen tahminler sonrasında büyük beklenti oluşturdu. Çalışanlar, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, 2023 asgari ücret zamlı ne kadar olacak sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte 2023 asgari ücretle ilgili tüm detaylar. Son dakika, asgari ücret 2023 zammı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Çalışanlar gözünü Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonuna çevirmişken hükümet tarafından yapılan açıklamalar milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken enflasyonun üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. Peki hükümet hangi formüller üzerinde çalışma yapıyor? Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar. Vergi uzmanı Muhammed Bayram asgari ücretle ilgili CNN Türk canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Son dakika, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herkesi ilgilendiren maaş zammı sözleri. Yeni asgari ücrette hangi formüller uygulanacak? Hem sokakta hem mecliste hem vatandaşlarımızı ilgilendiren tek konu ekonomi. Çalışanlar yıl başında ne kadar ücret artışı olacağını merak ediyor. Memur ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor. Ama asgari ücret bu konuda dertli çünkü bir önceki artış %11'lik bir artış olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir ara zam olduğunu, asıl zammın yıl başında yapılacağından bahsetmişti. Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 Türk Lirası olan asgari ücret 4253 Türk Lirası yükseltilmişti. %30 enflasyon varken %50 artış yapılmıştı. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde bu artışın eridiği anlaşıldı ve Temmuz ayında ikinci bir zam yapıldı. %20 artışla 5500 TL'ye çıktı. İlk defa dilendirelim 8000 Türk Lirası bandı söylenmeye başlandı. Özel sektörde çalışanların ücretlerini ilgilendiren bir konu aslında. 5500 liranın üzerinde şu anda %40 artış olursa 7700 Türk lirası, %45 artış olursa 7925 Türk lirası. Ama yine psikolojik bir sınır olarak ilk defa dilendirelim 8000 Türk lirası bandı söylenmeye başlandı. %45 artışla 7925 seviyesine gelir. Ocak ayın içerisinde geçmiş 6 ayın enflasyonu açıklanacak şu an itibarıyla enflasyon 6.09. Aralık ayına göre bu aya kadar enflasyon %52. bin önceki yılın aynı ayına göre %83 seviyesinde. Daha önce yapılan zamda %30 artış oldu. Temmuz ayında artışın %42 olduğunu söylersek bir alınamayan zam var. Şu anda yüzdelik artışla beraber 7.925 lira civarına gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesiyle halkımız enflasyon altında ezdirilmeyecek dedi. O yüzden 8 bin Türk lirası civarını dilendirmekte fayda var. Asgari ücret ne kadar zamlanmıştı? Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda %52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında %70'i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyulmuştu. Böylece asgari ücreti %30 artışla net 5500 liraya yükselmişti. Memur maaş zammıyla ilgili en net açıklamalar. Milyonlar bekliyordu en düşük memur maaşı için 11.000 TL iddiası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Petrol fiyatlarını etkileyecek. 2 milyon. Hesap makineleri masada. Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda. Memur ve memur emeklilerin sosyal sigortalar kurulu, bağ kur. İşte yeni maaşlar. Milyonlarca ehliye emeklilik olur. Primi eksik olanlar. En çok aranan öderler. piyasalarında oluşan tüm... Fona Haber Bültenimiz devam ediyor. Ee, yaklaşık 21.11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Sosyal medyada gündem oldu. AK Partili Başkanı tek tek isimlerini istedi. İşte saniye saniye o anlar. İzmir'de çiğli atık su arıtma tezisine açıklama yapmak isteyen AKP'li İl Başkanı Kerem Ali sürekliyle tesisteki korumalar arasında gerginlik yaşandı. Korumalarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbetleri yaşanan olayda sürmeli güvenlik görevlileri hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de sürmeli hakkında Suç duyurunuzda bulunacağını Açıkladı. Haber. Haber. Güncel. İzmir'de gergin dakikalar AK Parti İl Başkanı sürmeli, hepsinin isimleri alın dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi. İzmir'de gergin dakikalar. AK Parti İl Başkanı sürmeli, hepsinin isimlerini alın dedi, Tunç Soyer de yanıt verdi. İzmir'deki ili atıp su arıtma tesisinde açıklama yapmak isteyen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile tesisteki korumalar arasında gerginlik yaşandı. Korumalarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbedede yaşanan olayda sürmeli güvenlik görevlileri hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Sürmeli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İzmir'de hareketli dakikalar. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve korumaları, çiğli atık su arıtma tesisine girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Hararetli tartışmaların yaşandığı anların videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda Sürmeli'nin güvenlik görevlilerinin ismini istemesi dikkat çekerken konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye... İl Başkanı Tunç Soyer'den de yanıt geldi. AK Parti İl Başkanı Sürmeli, İçişleri Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Söz konusu videoda AK Parti İl Başkerem Ali Sürekli ve yanındaki heyet basın açıklaması yapmak için çiğli atık su arıtma tesisine girmek istedi. Ancak tesisin güvenlik birimi kapı önünde şerit oluşturarak Sürmeli ve yanındaki heyetin içeri girmesine izin vermedi. Güvenlik görevlilerinin duruşuna ve duruma sinirlenen Sürmeli görevlilere, siz CDP'nin mili tanımlısınız, Diyerek sert çıkışta bulundu. Daha sonra ben istersem içeri girelim diyen sürmeli kapıya doğru yöneldi. Burada korumalarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı ve sürmeli içeri girdi. İçeride görevlilere bir kez daha sert çıkan AK Partili sürmeli tüm görevlilerin isimlerinin alınmasını, haklarında suç duyurusunda bulunacağını ve İçişleri Bakanlığı'na şikayet edeceğini belirtti. Sunç Soyer'den ilk açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye tepki gösterdi. Soyer paylaşımda, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı ve ekibi, arıtma tesisimize izinsiz girmeye çalışıp görevini yapan emekçilerimize zorbalık yapıyor. Belediyemizden izin isteseydiniz verilirdi hatta ben de gezdirebilirdim. Ancak çalışanlarımıza yaptığınız zorbalığı asla hoş görmeyiz. Suç duyurusunda bulunacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Turç Soyer'den eleştirilere yanıt. Muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Her türlü zorbalığa ve hakarete rağmen provokasyona gelmeden işini yapan emekçilerimize teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayım ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bölgelerimiz devam ediyor yaklaşık 21.11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Anlaşma sağlandı, Acun Ilıcalı işi bitirdi. Yarın imzaya gidiyor değerli izleyenler. ile geçtiğimiz günlerde Şota Arweza'nın görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Şota Arweza'nın yerine gelecek isimler için Türkiye'den Fatih Deryemiş, Helal Güneş ve Sergen Yalçın isimleri yüksek sesle zikredilmeye başlanmıştı. Portekiz basınında alan iddiaya göre Hulusi Tiyenteli rektörünü buldu. Spor. Spor. İngiltere. Acun Ilıcalı son kararını verdi. Neşenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim. İşte yeni Hoca. Acun Ilıcalı son kararını verdi. Neşenol Güneş, ne Sergen Yalçın, ne de Fatih Terim. İşte yeni Hoca. Hun Cifi'de geçtiğimiz günlerde Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Acun Alıcalı'nın araya girmesiyle müdahale edilen teknik direktörlük meselesinde yeni gelişmeler yaşandı. Şota Arveladze'nin yerine gelecek isimler için Türkiye'den Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri yüksek sesle zikredilmeye başlanmıştı. Portekiz basınında yer alan iddiaya göre bu City yeni teknik direktörünü buldu. Acun Ilıcalı'nın Chota Arveladze hamlesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı Türkiye'de de büyük merak konusu olmuştu. Özellikle Sergen Yalçı'nın ismi ön planda yer alırken İngiliz kulübü kararını verdi ve yeni hocayla anlaşma sağladı. Yarın İngiltere'ye gidecek. Portekiz basınında yer alan habere göre Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile her konuda anlaşma sağladı. Son pürüzleri gidermek için yarın İngiltere'ye davet edilen 52 yaşındaki Portekizli teknik direktör, Acun Ilıcalı ile görüşerek imzayı atacak. Resmi duyuru bir iki gün içinde yapılacak. Bu Pedro Martins ile anlaşmasını bir iki gün içinde resmen duyurması bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın çok güvendiği ve sistemine inandığı Pedro Martins ile bir haftadır görüştüğü ve iyi düşünüp karar verdiği iddia edildi. Pedro Martins'in teknik direktörlük kariyeri. Olympiakos 18-19-22-23 Guimares 16-17-17-18 Rio FC 13-14-15-16 Martimo 10-11-13-14 Martimo B09-10-11-1 09-10-09-10 Lovrosa 07-08-08-09 Huni 06-07-06-07 Belenen Ses, Yardımcı Antrenör 05060506. 0506 Yollar resmen ayrıldı. Bu siti, teknik direktör Spota Arveladze ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Acun Ilıcalı'dan açıklama. Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, milli arada Spota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık.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 Spota Arbeladze'nin kulüp sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak Ilıcalı'nın bu kararı reddettiği öne sürülmüştü. Sergen Yalçın iddiası. Öte yandan Hun City'nin teknik direktör adayları arasında listenin en tepesinde Sergen Yalçın'ın yer aldığı iddia edildi. Hun City'nin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. En çok aranan haberler İletişim Yardım Üyelik Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. <Gülüyor> Emem enflasyon 0 çıksa dahi 1 Ocak 2023'ten sonrasında dikkat %1.21 zam ihtimali geliyor değerli izleyenler. 2022 yılı Türkiye'de yüksek enflasyona geçiyor. Bu sene çıkan enflasyon oranları 2023'e devir vergi olarak yansıyacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması bekleyen vergilere ise 2 Mayı'da %0 enflasyonu çıksa bile %100'ün üzerinde zamlar gelecek. Peki bu zamlar hangi vergilere geçerli olacak? İndirip gelme ihtimali var mı? Emlak vergisi ve MTV ne kadar olacak? Vergi uzmanı Ozan Bingöl konuyla ilgili detayları canlı yayında anlattı. İşte 2023 beklenen zamlar. Finans, finans, ekonomi. Bu zamlar cep yakacak. Enflasyon sıfır çıksa dahi %1.21 zam bekleniyor. 1 Ocak 2023'e dikkat, emlak vergisi, MTV, ceza harç. Bu zamlar cep yakacak. Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde yüz bir zam bekleniyor. 1 Ocak 2023'e dikkat, emlak vergisi, mtv, ceza, harç. 2022 yılı Türkiye'de yüksek enflasyonla geçiyor. Bu sene çıkan enflasyon oranları 2023 e de vergi olarak yansıyacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması beklenen vergilere ise, Ekim ayında yüzde sıfır enflasyon çıksa bile yüzde yüzün üzerinde zamlar gelecek. Peki bu zamlar hangi vergilerde geçerli olacak? İndirim gelme ihtimali var mı? Emlak vergisi ve MTV en az ne kadar olacak? Vergi uzmanı Ozan Bingöl konuyla ilgili detayları canlı yayında anlattı. İşte 2023 yılında beklenen zamlar. Vergi ve harçlara 1 Ocak 2023'ten itibaren %100'ün üzerinde zam bekleniyor. Vatandaşların cebini yakacak haberi vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Fox TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katılan Bin Ekim ayı enflasyon oranın sıfır çıkması durumunda bile çok sayıda vergi ve harçlara %121 oranında zam gelebileceğini açıkladı. Peki hangi vergiler zamlanacak? Cezalarda artış olacak mı? İşte vatandaşın merak ettiği sorunun yanıtları. 1 Ocak'tan itibaren gelecek. 2022 yılındaki yüksek enflasyon 2023 yılında ödenecek vergi ve cezaları da etkileyecek. Eylül ayı tüketici fiyat endeksi, (TÜFE) yıllık %83,45, aylık ise %3,08 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında enflasyon %0 çıksa dahil vergiler ve harçlar zamlanmaya devam edecek. Hız sınırı cezası Bingöl, açıklamasında 2022'de 427 lira olan hız sınırı cezasının yeni değerlendirme oranlarına göre 2023'te en az 944 liraya çıkacağını belirtti. Bu fiyatların altında olmasının imkansız olduğunu belirten Bingül Ekim ayı enflasyon oranlarıyla bu ücretlerin daha da yukarıya çıkacağını söyledi. Yine aynı tabloda 2022'de trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lirayken 2023'te bu miktarın en az 433 liraya çıkması bekleniyor. Erdoğan'ın indirim yetkisi Fox Haber'de yer alan habere göre, 1984 yılından bu yana uygulanan yeniden değerleme oranı tarihin en yüksek seviyesinde olacak. Ozan Bingöl konuyla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı'nın her kanında ayrı takdir yetkisi var. Eğer önlem almazsak yetkisinin olmadığı yerde enflasyon sıfır bile gelse zamlarda %121 artış olacak ifadelerini kullandı. Emlak vergisi de yeniden değerleme oranlarına göre artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafik cezalarında fiyatı indirme yetkisi yok. Ancak motorlu taşıt ve emlak vergilerini yarı yarıya indirebiliyor. Emlak ve motorlu taşıtlar vergisi. Yeniden değerleme oranlarına göre hazırlanan tabloda emlak vergileri de 2023'te can sıkacak. 2022 yılında 1000 lira olan vergilerin 2023'te en az 2210 lira olması bekleniyor. Bu fiyat indirim uygulanması halinde bile ancak 1600 liraya düşecek. Motorlu taşıtlar vergisi ise 2022 yılında 2500 lirayken 2023 yılında 5545 liraya çıkması bekleniyor. Eğer de indirim uygulanırsa ücretin 4022 lira olması bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Petrol fiyatlarını etkileyecek. 2 milyon. Erdoğan'dan asgari ücrete zamla ilgili heyecan yaratan sözler. Milyonlarca ehliye emeklilik yolu. Birimi eksik olanlar. En çok aranan haberler hızlı piyasalarında haber biterimiz devam ediyor yaklaşık 21 11e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fren Sultanlara dur bilmiyor değerli izleyenler. Amel milli, milli Kadın Voleybol Takımı FIBA Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F grubundaki 2. maçında Kanada'yı 3-0 gelendi. Ayıldızlar 2. turda daha önce de Almanya'yı 3-0 mağlup etmişti. Spor. Spor. Diğer sporlar. dilenin Sultanları Kanada'yı da devirdi. Rakip tanımadan devam ediyoruz. dilenin Sultanları Kanada'yı da devirdi. Rakip tanımadan devam ediyoruz. A, milli kadın voleybol takımı, F, dünya şampiyonasının ikinci tur F grubundaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi. Ayıldızlılar yıldızlılar ikinci turda daha önce de Almanya'yı 3-0 mağlup etmişti. A, milli kadın voleybol takımı, F, dünya şampiyonası son 16 turu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Milliler, dünya şampiyonası F grubundaki üçüncü maçında Cuma günü 18'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Salon Atlas Arena Hakemler Angela Bras Brezilya Noemi Karina Rene Arjantin Türkiye Cansut, Saliha Zehra Evler, <gülüyor> Hande Eda Simge ve Meryem Elif Hande Eda Simge ve Meryem Elif Melihah İlkin Kanada Grae Kros Van Rvke Koy Mabliur Pink Kalervo ve Savar Livingstone. Setler 25-22, 26-24, 28-26. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütelimiz devam ediyor yaklaşık 21.01'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. İmza yaptığı Avrupa'nın en büyüğü artık Rusların değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna Arsak'ın savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı ve Putin'den kritik bir imza geldi. Putin, Zaporozhya nükleer santralinin Rus mülkiyetine geçilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Haber. Haber. Dünya. Son dakika ve Putin resmen imzaladı. Zaporozhya nükleer santrali Rus mülkiyetine geçti. Son dakika ve Putin resmen imzaladı. Zaporizya nükleer santrali Rus mülkiyetine geçti. Son dakika haberine göre Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'den kritik bir imza geldi. Putin, Zaporizya nükleer santralinin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Son dakika, Kremlin sarayının internet sayfasından yayınlanan Putin'in imzaladığı kararnamede, Zaporizya nükleer santralinin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi. Avrupa'nın en büyüğü, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizya nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Altın nükleer reaktör bulunan ve 5700 saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor. Zaporizya nükleer santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Rusya'nın ilhakı sonrası akıllarda o soru. Kremlin tüm dünyaya duyurdu. İşte Putin'in sınır planı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Afganistan'da camide patlama. 1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı. İnşallah seneye deveyle. Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı. Elektroşok kullanılmış. En çok aranan haberler. İletişim.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 Çoğu büyük telif hakkı simgesi, Maynet aş, telif hakları Maynet Ash'ye aittir. Bir haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Bin lira artırıldı. Bakan müjde veriyorum diyerek duyurdu değerli izleyenler. Tamii Orman Bakanı White Kirişçi'den milyonlarca güzel haber geldi. Bakan Kirişçi geçen piyasa kuşullarına dikkat alınarak TMO'nun çelik alım fiyatlarının her çeşit için ton başına 1000 lira arttırıldığını, 2022 dönemi alım fiyatlarının ton başına Baldo grubu çeltik için 16.000 lira, Osmancık çeşidi çeltik için 14.500 lira, Lona grubu çeltik için 13.500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Finans, finans, ekonomi. Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber. Bakan kirişici duyurdu, 1000 lira arttırıldı. Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber. Bakan Kirışcı duyurdu, bin lira artırıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirışçiden milyonlarca çiftçiye güzel haber geldi. Bakan Kirışcı, genişen piyasa koşulları dikkate alınarak TMO'nun çelik alım fiyatlarının her çeşit için ton başına bin lira artırıldığını, 2022 dönemi alım fiyatlarının ton başına Vado grubu çelik için 16.000 lira, Osmanlıçuk çeşit çelik için 14.500 lira. Buğday grubu çeltik için 13.500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kılıççı'dan milyonlarca çiftçiye güzel haber geldi. Bakan Kılıççı, gelişen piyasa koşulları dikkate alınarak tüm çeltik alım fiyatlarının her çeşit için ton başına bin lirayla artırıldığını, 2022 dönemi alım fiyatlarının ton başına baldo grubu çeltik için 16.000 lira, Osmancık çeşit çeltik için 14.500 lira Yuna grubu çeltik için 13.500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı. Kirişçi, bugün sizlere bir müjde daha vermek istiyorum diyerek çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı. Kirişçi, Edirne Valiliğince Türkiye'nin en çok çeltik üretiminin yapıldığı Ipsala Ovası'nda düzenlenen hasat etkinliğine telefon bağlantısıyla katıldı. Çiftçileri selamlayan Bakan Kirişçi, Türkiye'nin her bir yanında bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi. Başka ülkeler gıda kriz üstüne kriz yaşarken, elleri öpülesi çiftçilerin feraseti ve gayreti sayesinde tarım sektörünün yeni bir başarı hikayesine imza attığını belirten Kirişçi, sizler yeter ki üretin, biz var gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Çeltik alım fiyatlarında güncellemeye gidildi. Kirişçi, tm onun 2022 yılı çeltik alım fiyatlarının 13 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, bir önceki yıla göre ton başına Baldo çeşit çeltik için %173 artışla 15.000 lira, Osmancık çeşidi için %200 artışla 13.500 lira, Zuna çeşidi için %213 artışla 12.500 lira fiyat verildiğini ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi. Çiftçilere müjde vermek istediğini belirten Kirişçi, alım fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi. Bakan Kirişci, şunları kaydetti. Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak çeltik fiyatlarını her çeşit için ton başına bin lira artırıyoruz. Buna göre TMO alım fiyatları, Baldo çeşit için 16 bin liraya, Osmancık çeşit için 14 bin 500 liraya, Yuna çeşit için 13 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalanacaktır. Güncellenen alım fiyatlarımızın tüm çeltik üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin emeklerinin zayı olmaması için son 20 yılda attığımız adımlar gibi bundan sonra da her türlü tedbiri almaya hazırız. AK Parti hükümetleri olarak mevzuatımıza ve sektörümüze kazandırdığımız lisanslı depoculuğun ne kadar isabetli bir reform olduğunu bugün herkes daha iyi görüyor. Bu noktada Edirne'mizin İpsala ilçesindeki çeltik üreticilerimize hizmet etmek üzere 25.000 ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyet gösterdiğini hatırlatmak isterim. 84 yıldır çiftçimizin en büyük güvencesi olan TMO'da hem kendi merkezlerimizde hem de lisanslı depolarda çeltik alımı yapacaktır. Girişci, Türkiye'nin dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biri olduğunu, tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını dile getirerek, bu başarının çiftçinin başarısı olduğunu ifade etti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu zamlar cep yakacak. Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde %1.21 zam bekleniyor. 1 Ocak 2023'e dikkat, emlak vergisi, mtv, ceza, harç. Asgari ücrette beklentine haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. En son yılların en büyük zammı geliyor. Petro fiyatlarını etkili etkileyecek 2 milyon değerli izleyenler. OPEC'ten petro fiyatlarını etkileyecek karar geldi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC. Ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC Plus, Ortak Bakanlık İzleme Komitesi petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı. Bu, 2020 yılında bu yana OPEC Plus'ın en büyük üretim kesintisi olacak. Finans, finans, ekonomi, petrol fiyatlarını etkileyecek karar. 2 milyon varil kesinti yapılacak. Petrol fiyatlarını etkileyecek karar, 2 milyon varil kesinti yapılacak. OPEC'ten petrol fiyatlarını etkileyecek karar geldi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü, OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC Ortak Bakanlık İzleme Komitesi, CMMC, petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti yapılması konusunda anlaştı. Bu, 2020 yılından bu yana OPEC'nin en büyük üretim kesintisi olacak. Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üye OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve Kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33. bakanlar toplantısı sona erdi. OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı bildirildi. Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19. toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, COVID-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC grubu bakanlar toplantısının her altı ayda bir yapılacağı ifade edildi. Bir sonraki toplantı 4 Aralık'ta. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi. OPEC grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini Ekim ayı için günlük 100.000 varil azaltma kararı almıştı. A. Morgan'dan kritik petrol tahmini, tekrar 100 doların. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu zamlar cep yakacak. Enflasyon sıfır çıksa dahi %1.21 zam bekleniyor. 1 Ocak 2023'e dikkat, emlak vergisi, MTV, ceza, harç. Asgari ücrette beklentine. 20-20 formülüyle, o vergiler kaldırılacak diyerek duyurdu. ÖTV indirimimi geliyor. En çok aranan haberler. Vıst piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen vıst'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası verileri vıst kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.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 Günün videosuna bugün park ettiği tırın önünden giriyordu. Korkunç ölüm kameralara ambiyan yansıtı. Adana'da bir kişi park ettiği tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Onlar güvenlik kamerasına ambiyan yansıtı. Haber. Haber. Güncel. Park ettiği tırın altında kaldı. Korkunç ölüm saniye saniye görüntülendi. Park ettiği tırın altında kaldı. Korkunç ölüm saniye saniye görüntülendi. Adana'da bir kişi, park ettiği tırın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Kaza D-400 karayolu Adana-Osmaniye yönü 30. kilometrede meydana geldi. 62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan, tırın yol kenarına park etti. Ardından tırdan inen Tozkoparan, önünde yürümeye başladı. Bu sırada tırın frenleri boşaldı ve tır Mustafa Tozkoparan'a çarptı, ardından Suat Selvi İdaresi'ndeki kamyona çarparak durdu. Tırın altında kalan Mustafa Tozkoparan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tozkoparan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İldi ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kilometrelerce tır kuyruğuna ilişkin açıklama 1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı. İnşallah seneye deveyle. Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Ana haber bülterimiz devam ediyor yaklaşık 21-11'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'yi sarsan olayla çarpıcı kare yayınlandı. İkisi sorgudasına biri fotoğrafından değerli izleyenler. Ankara'da bir eğlence mekanda istek parça nedeniyle çıkan tartışmada çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile taide mühendis olan Semih Soyalp müzisyen Onur Şenir darp ederek öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili Onur Şener'in kız arkadaşı şüphelileri teşhis etti. Haber. Haber. Yaşam. Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı. Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis etti. Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı. Şener'in kız arkadaşı şüphelileri böyle teşhis etti. Ankara'da bir eğlence mekanında, istek parça nedeniyle çıkan tartışmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile taide mühendis olan Semih Soyalk'ın müzisyen Onur Şener'i darp ederek öldürmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette ilgili, Onur Şener'in kız arkadaşı şüphelileri teşhis etti. Türkiye, Müzisyen Onur Şener'in solistlik yaptığı eğlence mekanında istek şarkıyı söylememesi üzerine canice katledilmesini konuşmaya devam ediyor. Son olarak darb sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener'in kız arkadaşı Pelin Teynin şüphelileri teşhis ettiği bildirildi. İşte detaylar. Onur Şener'i orta son kez gördü. Avukat Meltem Banko, yüzü gözü paran parçaydı. 2 Ekim gecesi Ankara Çankaya'da bulunan bir eğlence mekanında solist olarak sahne alan Onur Şener, İstek şarkı yüzünden çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müfettişlik yapan Ali Gündüz ve İlker Karakaş ile taide mühendis olan Semih Soyalk'ın darp etmesi sonucu hayatını kaybetti. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şener'in kız arkadaşı Pelin zanlıların ikisini sorgu odasında, birini de fotoğrafından teşhis etti. Müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'yi sarstı dikkat çeken görüntüler ve paylaşımlar. Birlikte tatil yapmışlar, Ali'nin bordroyu ne olmuştu? Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çay yolu Mutlu Kent mahallesindeki eğlence mekanına gelen grup, sahnedeki müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bardak kırıyla boğazından ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son dakika 2012'de işe girmişler. Müzisyen Onur Şener katledilmişti. Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili bakanlıktan açıklama geldi kamu görevinden. Gözaltına alınan şüphelilerden A.B.S.S. ve İkasten öldürme suçundan tutuklanırken, C.L.B.B. haftada bir kollukta imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Ayha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.11'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Mahkemede yürek yakan sözler geldi. vatanın savunacak kişi beni ciğerimden vurdu dedi. Bursa'da okul müdürü olan eski karısı Yasemin Ağrı ve onun arkadaşını siyahla vurarak öldüren olay yerindeki genç kızda yaralayan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmana damadından şikayetçi olan Ahmet Ulutaş. Kedeni de kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek Halbuki Yasemin'i öldürmüş en büyük cezayı almasını istiyorum Vatanı beni savunacak kişi beni ciğerinden vurdu deriz Haber. Haber Yaşam Eski eşini öldürüp dehşet saçmıştı Damadı hakkında söyledikleri yürekleri dağladı Vatanı beni savunacak kişi beni ciğerinden vurdu Eski eşini öldürüp dehşet saçmıştı Damadı hakkında söyledikleri yürekleri dağladı. Vatanı, beni savunacak kişi, beni yerimden vurdu. Bursa'da okul müdürü olan eski karısı Yasemin Ağrı ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki genç kızı da yaralayan kris memuru, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada damadından şikayetçi olan Ahmet Ulu Taş, kendilerine de kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek, Hamuki Yasemin'i öldürmüş. En büyük cezayı almasını istiyorum. Vatanı, beni savunacak kişi, beni ciğerimden vurdu dedi. Bursa'da otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağar ile yanındaki Yahya Aydın'ı tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen 17 yaşındaki Şeyma Ün'ün ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal ağır 49, ilk kez hakim karşısına çıktı duruşmada, olaydan sonra telefonla aradığı kızına annesinin kaza geçirdiğini söylediğini belirtti. Eski eşi Yasemin'e ve yanındaki kişiye kurşun yağdırmıştı. Polis memuru cinayeti adım adım planlamış. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Bilal Ağar, Akademi Caddesi üzerinde eski eşi Yasemin Ağar ile Yahya Aydın'ın içerisinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağar, otomobilden indirdi eşiyle Yahya Aydın'ı darbetti. Ardından belinden çıkardığı tabancayla, önce eşine ardından da Yahya Aydın'a kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içerisinde yıldı. Ağrı'nın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen Çeyma Hülya isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hayatını kaybederken, Bilal Ağır ise tutuklandı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tasarlayarak eski eşi öldürme ve tasarlayarak öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Ollası kasta nitelikli yaralama suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası ile hakkında dava açılan Bilal Ağar'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık ağır ve avukatı ile Maktul Yasemin Ağar'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı. Boşandım ama eve gidip geliyordu. Savunmasını yapan Bilal ağır Eşiyle iki kez evlendiklerini ve son seferde onun isteğiyle boşanmalarına rağmen aralarında büyük sorunlar olmadığını, eve gidip geldiğini söyledi. Ağar, eşinin kendisini aradığını ve kızlarını dışarı çıkarmak üzere konuştuklarını ancak sonrasında evden ayrıldığını öğrendiğini belirtti. Polis aracında kızımı aradım. Kızına bir şeyler almak üzere alışveriş merkezine gittiğini öne süren Bilal Ağar, alışveriş merkezi önünde eski eşimin kullandığı araca denk geldi. Aracı durdurdu. Yasemin ağırdan arka tarafa geçmesi istedim. Arabada tartışmaya başladık. Yanındaki Yahya Aydın bana küfür etti. Maktulde silah olduğunu düşündüm ve silahımı çektim. Sorunları büyütmeye gerek yok dedim ama bana küfür etti. Silah patladı. Yahya'nın vurulduğunu gördüm sonra karanlık çöktü. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Polis teslim ol deyince kendime geldim. Silahı bıraktım. Sonra polis aracına alınıp yalnız kalınca kızım Defne'yi arayıp annesinin kaza geçirdiğini söyledim diye olayı anlattı. Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerinden buldu. Yasemin Ağar'ın annesi Pakize Umutaş'la şikayetçi olduğunu dile getirdi. Yasemin Ağar'ın babası Ahmet Umutaş ise sanığın kızlarını vurduktan sonra kendilerini arayarak kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek, ''Canınız sağ olsun sizde bir şey var mı?'' dedi. Halbuki Yasemin'i öldürmüş. En büyük cezayı almasını istiyorum. Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerinden vurdu dedi. Hayatımı mahvetti. Duruşmada dinlenen kızın Defne annesinin Yahya Aydın'la görüştüğünü ancak aralarında bir ilişki olup olmadığını bilmediğini belirterek, Aydın'dan kişilik olarak hoşlanmadığını daha önce babama söyledi. Babamdan doğum günü için saat istedi. Saati Yahya Aydın dediği edince zoruma gitti. Babamdan şikayetçiyim. Hayatımı mahvetti diye konuştu. Kızım çok sayıda ameliyat geçirdi. Olay yerinde Bilal Ağar'ın silahından çıkan kurşunla yaralanan Şeyma Ünlü'nün babası Metin Ünlü de kızının çok sayıda ameliyat geçtiğini ve psikolojik tedavi gördüğünü anlattı. Duruşmada olaya şahit olan 112 acil servis ekibi, sanığın tabancasından çıkan kurşunun araçlarının yanından geçtiğini söyledi. Ağır'ın kullandığı aracın plaka sorgusunu yapan polis aynı gün iki defa plaka sorgusunu yaptırdı dedi. Mahkeme leğitim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'yi sarsan müzisyen Onur Şener cinayetinde çarpıcı kare yayınlandı. Şener'in kız arkadaşı Şükhelileri böyle teşhis etti. Son dakika 2012'de işe girmişler. Müzisyen Onur Şener katledilmiştir. Feryal izleyenler bu haberimizde birlikte Tarık Haber .com ana sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemiz olan Tarık Haber .com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklam.